Edirne, Türkiye'nin geleceğinde yer alan bir şehir. Şehir, Türkiye'nin ilk başkentlerinden biri olarak kabul edilir ve tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlüdür. Edirne'nin tarihi kaynakları, M.Ö. 5. yüzyıla kadar dayanmaktadır. İlk olarak Trakya kabileleri tarafından kurulmuş olan şehir, daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir merkez haline gelmiştir. Bizans İmparatorluğu döneminde ise, Edirne, İstanbul'un İmparatorluk öncesi başkenti olarak hizmet yürütüldü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, Edirne, İmparatorluğun başkenti olarak hizmet vermiştir. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez olduğu için birçok Osmanlı padişahının doğduğu ve büyüdüğü şehir olarak bilinir. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk padişahı olan Osman Gazi Edirne'de doğmuş ve büyümüştür. Aynı şekilde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi de Edirne'de doğmuş ve büyümüştür. Edirne, Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahı I. Murad döneminde başkent olarak görev yaptı. I. Murad Edirne'de doğmuş ve büyümüştür. Edirne, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. Padişahı Fatih Sultan Mehmed döneminde de büyük bir merkez olmuş ve Fatih Sultan Mehmed, Edirne'de büyümüştür. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethetmesiyle birlikte, Edirne İstanbul'un önceki imparatorluğun başkenti olarak hizmet vermiştir. Bu Osmanlı padişahlarının doğdukları ve büyüdükleri Edirne, Osmanlı İmparatorluğu tarihi açısından önemli bir yer olmuştur ve önemli bir kültürel, sanatsal ve siyasi merkez olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun öncü mimarlarından bazıları, Edirne'de önemli eserler yaptılar. Örneğin, Edirne Sarayı, Selimiye Camii ve Üç Şerefeli Camii gibi eserler, Osmanlı mimarlığının öncülerinden olan Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Edirne, ayrıca Türkiye'nin en önemli termal bölgelerinden biridir. Edirne'nin hatıralarıyla kaplıcalar, Yıllarca sağlık turizmi için önemli bir merkez olmuştur. Edirne, tarihi ve kültürel zenginlikleri, termal kaynakları, yeme içme konusunda zenginliği, yerel lezzetleri ve güzel içeriği ile ziyaret edilmeyi hak eden bir şehir. Edirne, aynı zamanda yeme içme konusunda da zengindir. Şehir, köfteler, tava ciğer gibi yerel lezzetleri ile ünlüdür. Bu yemekler Edirne'nin özellikle ünlü olduğu yemekler arasında ve Edirne'nin lezzetlerini en iyi şekilde sunarlar. Bu yemeklerin yanı sıra Edirne'nin meyve ve tatları da meşhurdur. Örneğin Edirne'nin ünlü meyvelerinden biri olan Edirne Muzu ışın ismini almıştır. Edirne'nin çevresinde yetişen üzümlerden yapılan ünlü şaraplar mevcuttur. Edirne, Türkiye'nin en önemli termal bölgelerinden biridir şehir ve çevresinde birçok termal kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar, sağlık ve bakım amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca Edirne, Türkiye'nin önemli spor merkezlerinden biridir. Edirne Atletizm Merkezi, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı atletizm tesislerinden biridir. Bu tesis, Türkiye milli takımının yanı sıra Avrupa ve dünya atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapmaktadır. Edirne aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından da kullanılmaktadır. Edirne'nin spor tesisleri oldukça donanımlıdır ve ulusal ve uluslararası düzeyde spor müsabakaları için sıklıkla kullanılmaktadır. Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi öğrencilerin Edirne'ye gelmesinde etkilidir. Edirne şehri için öğrenci şehri denilebilir. Yunanistan ve Bulgaristan'dan birçok turist gelip her yıl Edirne'yi ziyaret ediyorlar, aynı zamanda mimari yapısından anlaşıldığı üzere turistik bir şehir. Edirne döneminde yapılan kapalı çarşısı halen hizmet vermekte ve turistlerin gözde alışveriş yerlerinde biri olarak günümüzde halen korunuyor. Edirne ayrıca, ünlü bir yaz okulu ve festival merkezidir. Edirne Festivali, yıl boyunca düzenlenen çeşitli anlatıları içerir, bu etkinlikler arasında müzik, tiyatro, dans, sinema gibi farklı alanlarda yer alır. Edirne aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve doğa sporları içinde mükemmel bir yer. Edirne'nin yanında uzun yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve doğa parkları bulunmaktadır. Nehir boyunca bisikletiniz ile gezebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz. Nehir kenarlarında çay bahçeleri ve lokantalarda sıcacık çayınızı içerken nehirin tadını çıkarabilirsiniz. Edirne'nin gece hayatı da, da güzel ve eğlencelidir çeşitli canlı müzik mekanları vardır. Otobüs yolları ve parklar, doğa ve manzara sevenler için harika bir deneyim olabilir. Benzer içeriklerin devamı için abone olmayı beğenip yorum atmayı unutmayın, hoşçakalın.